Merhaba, şimdi ekranın karşısına geç ve benimle birlikte oyna. Bugün birlikte hayvanları öğreneceğiz. Köpek Kedi Tavuk Tavşan Kuş Horoz <gülüyor> Kurbağa Hepsini aklında tuttun mu? Şimdi sıra sende. Hadi birlikte hayvanları bulalım. Kedi nerede? Kedi Tavşan nerede? Tavşan Köpek nerede? Köpek Tavuk nerede? Tavuk Fil Ayı Goril Zürafa Sincap <gülüyor> Aslan <gülüyor> Arı Hepsini aklında tuttun mu? Şimdi sıra sende. Hadi birlikte hayvanları bulalım. Ayı nerede? <gülüyor> Ayı Zürafa nerede? Zürafa Arı nerede? Arı Kaplumbağa Balina Deniz anası Fok Timsah Yılan Hepsini aklında tuttun mu? Şimdi sıra sende. Hadi birlikte hayvanları bulalım. Balina nerede? Balina Fok nerede? Fok